Öğretmenlerimiz acaba iyi bir şekilde öğretemiyor çünkü öğrenemiyorsam belki karşıdaki de iyi öğretemiyor olabilir. Bu şey tekrarlı değil. Acaba bu Peki. komple bir sistem bütünüyle mi sıkıntılı sizce? Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yani cevabı içinde olan çok güzel bir soru. Aslında öğretmenlerimiz de biliyorsunuz yok üretmiyor. Onlar da bizim gibi İngilizce öğrenen insanlar, okullarda öğrenen insanlar. Çok ciddi bir sıkıntımız var. Ben size çok ilginç bir şey paylaşayım Burak Bey. Türkiye'de öğretmenlik bir profesyonel meslek değildir, biliyor musunuz? Yani mesela siz hiçbir e, tıp doktorunun veterinerlik yaptığını duydunuz mu veya tersi geçerli mi? Asla böyle bir şey yoktur. Ama öğretmenlik ilanlarına bakın, e, edebiyat, İngilizce için söyleyeyim. E, İngilizce, çeviri, işte edebiyat mezunları, yani eğitim fakültesi mezunu olmak profesyonel bir meslek olarak öğretmenliği size garanti etmez. Tabii ki bu konuda çok sıkıntılarımız var. Tabii ki edebiyat de öğretmen olmalı. Söylemeye çalıştığım bu değil ama öğretmenler, evet size ilginç bir şey söyleyeyim. Her dört öğretmenden üçü bir ara, 2016 verisiydi sanırım, eğitim takipçisi mezunu değil. Çocuğunuz hastalandığında veterinere götürür müydünüz? Öğretmenlerimiz acaba işe aldıktan sonra ne kadar süre hizmetçi eğitimsiz bırakıyoruz? Haftada 40 saat, 30 saat ders verdiriyoruz. Bu kesinlikle dediğiniz gibi bir sistem sorunu. Ama birazdan sorularla detaylı biçimde alabiliriz diye düşünüyorum. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler yanıtınız için. Harika. Aa, bu makro sorunlardan bahsettik. İşte bir e, planımız yok, bir eylem planımız yok. Yani evet kanayan yara, yabancılığı öğrenemiyoruz. Öğretmen istihdamından tutun da ders saatlerine kadar sorunlar var. Ama şöyle bir umut kapısı açarak ben işi biraz da soru cevap kısmını hemen bırakmak istiyorum. Şu anda bile Türkiye'de yani bu bütçeyle, bu şartlarla, bu sınıf yoğunluğuyla, bu kadar kalabalıkla Avrupa ülkelerinin çoğundan kalabalık bir nüfus olarak fazla öğrencisi olan bir sistemde çok küçük dokunuşlarla mucizeler yaratabilirsiniz. Sadece sınavları değiştirerek kastım ne? Dört beceri sınavlarına geçerek birçok izleyen biliyordur TOEFL, IELTS tarzı sınavları LGS seviyesinde, YDS seviyesinde insanların yakasından düşmüyoruz, yüksek lisansa girerken Değil mi hala hiçbir bilimsel temeli olmayan sınavları kullanıyoruz Ve sınavlar öğrencinin neyi, nasıl çalışacağını Öğretmenlere dair soru soran arkadaşlarıma gelsin bu Öğretmenin neyi, nasıl öğreteceğini belirler Sekilin sınıf öğrencisine siz doğru metodoloji, metodolojiyle İngilizce öğretemersiniz. Çünkü sınava hazırlanıyor. Aynı şey üniversite sınavına giren 100 bin İngilizce öğretmeni adayı için geçerli. Dört beceri sorusu sormuyorsun ki çocuk onu çalışsın. Sadece bununla bile çözebiliriz ama yaranın asıl tedavisi sanıyorum önce bir eylem planı, bir felsefe belirleme, fiziki altyapı sorunlarını çözme, öğretmenlik mesleğini toplumda tekrar değerli bir konuma getirme, sürekli hizmet içi eğitimi verme ve bunu hep beraber yani toplum, okul, kamu, mülki, amirler bunu istememiz gerekiyor diyerek ben sözü size bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Şimdi dışarıdan gelen sorular çok fazla bu arada hocam. Şu dışarıdan gelen soruları alalım. Bu arada hocam yani bu şöyle bir şey de görüyorum sohbetle mesela. Benim de arkadaşlarım var. Mesela babası çok iyi dil öğrenmedi. İşte kızda da var. Hani bunun bir genetik şey de var. Yani dil zekası dediğimiz bir zeka da olabilir. Gerçekten mesela ben Polonya'da yaşıyorum. Buranın dili çok zor dehçe. Çin'den sonra en zor dil belki bu diyebiliriz. Ben öğrenemedim. Öğrenebileceğimi de düşünmüyorum. Ama arkadaşım mesela çok güzel konuşuyordu. Üstüne iki dil daha öğrenmişti. Bazı insanlarda sanırım doğal yetenek de var. Hem doğal yetenek hem doğru öğretim biçimleri. Bunlar bir araya gelince herhalde muazzam bir karışım oluyor. Ama kişide yetenek yoksa bile diyelim ki dil öğrenemiyor. Güzel bir yöntemle, iyi bir eğitim yöntemiyle, değişik bir sistemle dil öğretilebilir mi? Mesela ben böyle başlayayım sorular alayım siz de dışarıdan. Kesinlikle. Aslında Burak Bey'in söylediği için de iki tane boyut var. Birincisi bir alan içinde bir literatür bu. Language aptitude, bil yeteneği diye bir şey ama bu bizim toplumda yanlış bir kanıya da varıyor. İşte Ayşe'nin ya da Sinan'ın dile yeteneği yok. Aslında dil öğrenme hepimizin çok doğal bir davranışı. Türkçe öğrenirken tömereme gittik. Hepimiz eğer biyolojik ve fiziksel, psikolojik anlamda sağlıklı bir çocuğun gelişim sürecinde ana dil edilimi gayet doğal bir biçimde ilerliyor. Ama çocuk iki buçuk yıl sonra, iki yıl sonra anne diyor ya da bir buçuk yıl sonra hazırlık sınavını geçmiş oluyor. Kimse ona konuş yavrum, aman hata yapma demiyor. İkinci boyutta ise Burak Bey söylediğiniz gerçekten çok kıymetli, biraz da benim araştırma alanıma giriyor, inançlar. İnsanlar kendilerini bazı düşünce kalıplarına, dogmalara, duvarlara, bilişsel duvarlara hapsederler. Öğrenme deneyimleri, ilkokul, ortaokuldan gelen öğrenme deneyimleri, bir şeyin neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair kanılarımız, öğrenme özelinde, bireysel kaygılarımız, korkularımız ve düşünsel anlamda esnek olmamak ki araştırmalar bize bunun biraz da entelektüel olgunlukla alakalı olduğunu da gösteriyor. Birey olarak esnekliğimizi kaybediyoruz belli bir yaştan sonra veya korkuyoruz hata yapmaya. Çünkü bizim eğitim sistemi hala davranışçı ekonu devam ettirir. Biz hatayı cezalandıracağız. Sınıfta, testlerde. Dört, doğru, dört yanlış bir doğruyu götürür. Dediğim o gibi hata eğer, yapmamak de... için sıcak suyada dokunmuyor hocam. Ama hata yapmayayım diye. Evet. Risk almıyor insanlar. Evet. evet. Sizinle ilginç bir kuram paylaşayım. Ben öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti bu. 1995 yılı e, Communication Strategies diye bir kuram. İletişim stratejisi çok basit. Altı biraz tetretildi ama çok kolay. Diyor ki, bir insan iletişim kurmak istiyorsa önünde iki tane kapı vardır. Compensatory stratejiler yani kompanse etme, işte kıvırma, hani e, elinden geldiği kadar konuşmaya çalışmak, kelimelerin etrafından gezinme. İkincisi ne biliyor musunuz? Avoidance strateji yani kaçınma. Kaçın. Korku kaçınmayı maalesef tetikliyor ve bu yabancı öğrenmenin önünde en büyük engel. İlginç bir bilgi paylaşayım mı? Yetişkinlerde kaygı küçük çocuklar ve adolesan dönemden daha fazladır. Yani 19-20 yaşından sonra biri olmaya o kadar fazla vakit harcıyoruz ki bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Ama daha kırılgan oluyoruz ve bu dil öğrenme sürecinde maalesef bizi köreltiyor. İki, hemen size vereceğim sözü. Artık Burak Bey'in 16 yaşındaki kadar vakti yok. Yabancı öğrenme hastalık 25-30 saat yüklenme gerekecek. O yeni dili öğrenebilmeniz için. Aynen. Böyle bir vaktiniz yok. Akademik çalışıyorsunuz. Ama Aynen. 16 yaşında sizi oraya gönderselerdi hem kişisel, kişilik anlamındaki esneklik, şimdi de çok esneksiniz. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz. Ama o zamanki boş vaktiniz olmadığı için bu. Kendimizi cezalandırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Küçük bir örnek vereyim. Söz hediyeyi bırakacağım ben. Geri çekileceğim. Lisedeyim. Anadolu Lisesi'nde bir sınavımız var. O zaman da İngilizceyi ben okuldan değil MSN'le öğrendim hocam. Siz bilirsiniz eskiden MSN messenger vardı. Tabii ki. Karen tabii diye ki. bir kız arkadaşım vardı hocam Londra'dan. Böyle arkadaşımla konuşuyoruz kızla falan. Çok iyi bir kızdı. Karen'le böyle bana bir şey yazıyordu mesela yan sekmede. LOL yazıyor. LOL ne diye bakıyorum. Bir şey yazıyor bilmiyorum ama böyle böyle öğrendim. Hani onunla konuşabileyim diye kendi kendime. Daha sonra hocam bir gün sınava gireceğim. Karen dedim şöyle bir konu var. Şu an hatırlamıyorum ben konu olduğunu. Bu konuyu bana öğretir misin? Bak kız İngiltere'de yaşıyor hocam. Londra'da yaşıyor dedik ben bu konuyu bilmiyorum Burak. Biraz yani eğitim sistemi de de ben yani demek istemiyorum ama tarihte de öyleydi, İngilizcede de öyleydi. Acayip detaylarla boğuluyoruz. Çocuklar pratik evet. yapamıyor. O Yılmaz'ın evet. dediği var ya hocam, sıradası What is the purpose? Bir de Hintay. is the purpose of widget? Hmm kalıyor. Aynen öyle. Bana bu soru <gülüyor> geldiğinde I came for a tourist travel demiştim. Almanya'da aynısı başıma geldi hocam. Sıradan. <gülüyor> aynen öyle. Biraz hani arkadaşlar Nazen Tavsiyem konuşacak bildiğini bulsunlar. Bilmiyorsa bile evet. evet. şu an ev arkadaşım benim burada. İngilizcesi mesela evet. gerçekten iyi değildi. Zorladı, zorladı konuşmak zorunda, yazmak zorunda. Şu an İngilizce konuşarak mail atıyor, yazıyor, iş bitiriyor. Yani bu zamanla oluşan bir şey. Evet, çok doğru. O halde bile yani. olmak konuşmayı garanti etmiyor, değil mi? Yani etmiyor, hocam. Yani, hocam. De Türkçede ne yok kadar yok kullanıyoruz ya. sanki gramer, değil mi? Aynen yani, öyle. Aynen. Çok doğru. Hediyeciğim zorları sen hocamıza ilet istersen ben şu hemen geri alıyorum. Evet. Hocam tekrardan merhaba. Şu an size soruları iletmek istiyorum. Hocam bir arkadaşımız demiş ki, hocam dil öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir? Dil öğrencisi, yabancı dil öğrencisi sanırım. Evet. Aa, günün sonunda ne kadar başarılı olacağınızı, birinci sırada ne kadar okuma yaptığınız belirler, bu çok önemlidir. Az önce Burak Bey konuşmadan bahsetti. Aslında yanıta şunu ekleyelim, üç İngilizceden bahsedelim. Bir... Genel İngilizce var değil mi? İşte Burak Bey Hollanda'da yaşarken günde kullandığı İngilizce var. İkincisi profesyonel İngilizce var. Yani master doktora yapıyorsun veya mühendis olarak sunu yapıyorsun. Üçüncüsü ise akademik İngilizce var. Yani işte tez yazmanız gerekiyor, makale, araştırma vesaire. Yani meslektaş adayıma veya dil öğrencisi arkadaşına önerim çok ciddi okuma yapması. Çok ciddi e, dinlemeler yapması. Youtube inanılmaz bir cennet bu konuda. Açı izle, Delheims izle. Ama tekrar tekrar söylüyorum okumanın sağladığı bilgisayar deneyim video veya dinleme kadar olmayacaktır. Ne acizane önerim bu olur. İki, lütfen bunu sıklıkla yapın olur mu? Yani günde e, 15 gün yaptınız bir hafta yapmadınız. O bütün ettiğiniz her şey çöpe gider. Dil arayı sevmez diyerek yanıtlayalım. Hocam 1-2 mesela bende var. Şimdi ben doktoraya da başladım. Üçüncüsü çok büyük bir sıkıntı. Orada nasıl yapacağız? Şöyle akademi yapan birçok arkadaşım diyor ki ya kardeşim ben bu kelimeleri günlük hayatta zaten çok kullanmıyorum. Makaleyi bir okuyorum. Çok doğru. Gerçekten. Çok yok. doğru. Bunun da tek yolu sürekli okuma yapmak mıdır? Başka bir çözüm görünmüyor benim açımdan. Burak Bey sürekli okuma yapmak önemli bile biliyorsunuz. Siz de bu sayede alan spesifik e, terminolojiye de sahip olmuş oluyorsunuz. Bir de Aynen. yine malumunuz her alanın kendine ait akademik biçimi vardır. İşte ben dil bilimi uygulamalı dil bilinciyim. Bizdeki makale türüyle sizinki farklıdır. Ama size benim öğrenciyken, doktor öğrenciyken yaptığım bir şey anlatayım. E, yabancı bir üniversitede bir sene bir e, bursiyer olarak Amerika'da ...öğrencilik yaptığım dönemde birden çok ciddi bombardımana tabi çıkıyorsunuz, şu an siz onu yaşıyorsunuz. Benim bir defterim vardı, kitaplarda, sunularda, kongrelerde, hocanın derste kullandığı çok güzel kalıpları bir deftere yazıyordum. Ve bunları kendi makalelerimde, konferans bildirilerimde, tevdilerimde muhakkak kullanıyordum. Bir ara 40-45 sayfaya çıktı bu defter, o yüzden günlük kalıplar dışında... Biz bunlara prefabricated utterances ya da klişe deriz. Yani kalıp klişeleri. Lütfen yazın Burak Bey ve bunları kullanın. Çünkü Türkçede de, Türkçedeki akademi ya da e, günlük hayatta kullanılmıyor. O kendi sıkıcı dilimizi yaratmamız lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam.